Roma dünyasını düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak mimari yapılar ve heykeller geliyor. Ve tabi bir de Roma İmparatorluğu'nun inanılmaz görkemli kalıntıları. Ama doğrudan sizinle konuşan şeyler aslında küçük objelerdir. Bunlar onların günlük hayatta kullandıkları şeyler. Antik Yunanlılar içkili partileriyle meşhurdular. Ama Romalılar yemeklerden daha çok zevk alıyorlardı. İmparator Nero'nun örneğin tek görevi, akşam yemeği davetleri için davetiye yazmak olan bir uşağı vardı. Bu kaşık çatal çok güzel bir akşam yemeğinde kullanılmış olabilir. Ve birilerini etkilemek için tasarlandığı da çok belli. Aynı modern dünyada son model cep telefonuyla gezmek gibi. Ayrıca Romalılar için çok pratik bir icat. Bir masada oturup yemek yemiyorlardı. Yemek yeme kanepeleri vardı. Bu yüzden tek elle kendilerini desteklemeleri gerekiyordu. Bu da yemek yemek için tek bir ellerinin serbest olduğu anlamına geliyor. Bir tarafı kaşık, bir tarafı çatal olan bir alet büyük kolaylık olmalı. Çevirip istedikleri gibi kullanabiliyorlardı. Romalılar zenginlikleri ve güçleri yüzünden böyle temel olmayan şeylere sahip olabiliyorlardı. Malzemeler, aletler, süs eşyaları. Romalılar aslında Amerikalılarla çok fazla ortak yönü olan bir toplumdu. Romalıların dünyasını bugünkü dünya ile özdeşleştirmek bende bir yakınlık hissi oluşturuyor. Ne kadar istesem de antik zamanlara maalesef gidemem. Bu yüzden ben de bu takılı kaldığım dünyayı onlarınkiyle özdeşleştiriyorum.